B kısmı x eşit değildir sıfır için f üzeri x'i parçalı bir fonksiyon olarak ifade ediniz. f üssü x eşittir eksi 3 denklemini sağlayan x değerini bulunuz. Tahminen ilk merak ettiğiniz şey türevin x eşittir sıfırda niye tanımlı olmadığı olabilir. Çünkü sıfıra soldan yaklaştığımızda elde ettiğimiz türevle sağdan yaklaştığımızda elde ettiğimiz türevin farklı olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden bizim için sıfırı çıkarmışlar. Şimdi diğer x değerleri için türevin ne olduğunu bulalım. f üstü x eşittir, sıfırdan küçük x değerleri için bu ilk ifadenin türevini alacağız. Birin türevi sıfır, eksi iki sinüs x'in türevi ise, sinüs x'in türevi kosinüs x, yani eksi iki kosinüs x olacak. Eksi iki kosinüs x, x küçüktür sıfır için. Sıfırdan büyük x'ler içinse bu ifademiz var. Zincir kuralını uygulayacağız. Eksi 4x'in x'e göre türevi eşittir eksi 4. e üzeri eksi 4x'in eksi 4x'e göre türevi ise e üzeri eksi 4x. Şöyle de diyebilirsiniz. Bu içteki ifadenin türevi çarpı dıştaki ifadenin içteki ifadeye göre türevi. İki türlü de x büyüktür sıfır için eksi 4e üzeri eksi 4x bulursunuz. İlk kısmı bulduk, f üzeri x'i, f üzeri x'i parçalı bir fonksiyon olarak ifade ettik. x eşittir sıfır için türevi tanımlamadık, çünkü bu noktada türev tanımlı değil. Şimdi ikinci kısmı yapalım. f üstü x eşittir eksi 3 denklemini sağlayan x değerini bulacağız. Bu parçalı olmasaydı şöyle derdiniz f üzeri x eşittir eksi 3, f üstü x eşittir eksi 3, f üstü x ifadesini eksi 3'e eşitleyip cebir kullanarak çözerdiniz. Ama burada hangi ifadeyi kullanacağınızı bilemeyebilirsiniz. Eksi 3'ü veren x, sıfırdan küçük mü, büyük mü bilmiyoruz. Yani hangi ifadeyi kullanacağımızı bilmiyoruz. Ama bu fonksiyonları biraz incelersek, kosinüs x'in sınırlı bir fonksiyon olduğunun farkına varırız. Kosinus x sadece eksi 1 ile 1 arasında değer alabilir. Yani eksi 2 kosinus x, eksi 2 ile artı 2 arasında değer alır. Değeri hiçbir zaman eksi 3 olamaz. O zaman eksi 3 değerini alacak ifade, Türev'deki bu ifade olmak zorunda. Yani bu ifadeyi alacağız. Ve umarım bu ifadeyi eksi 3 yapacak sıfırdan büyük bir x değeri bulacağız. Çözmeyi deneyelim. Eksi 4e üzeri, Eksi 4x eşittir eksi 3. İki tarafı eksi 4'e bölebiliriz. e üzeri eksi 4x eşittir eksi 3 bölü eksi 4 eşittir 3 bölü 4. İki tarafın doğal logaritmasını alabiliriz. Eksi 4x eşittir 3 bölü 4'ün doğal logaritması. Buraya doğal logaritma koyabilirsiniz. Buraya da koyabilirsiniz. Bu ifade e'nin hangi kuvvetinin e üzeri eksi 4x vereceğini soruyor. Yani kuvvet, yani bu kuvvet eksi 4x. Ve sağ tarafında doğal logaritmasını alıyoruz. Sonra da x'i bulmak için iki tarafı eksi 4'e bölüyoruz. Veya iki tarafı eksi 1 bölü 4 ile çarparsınız. Ve x eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı. 3 bölü 4'ün doğal logaritması. Yani bu ifadeyi kullandık. Şimdi bu x değerinin 0'dan büyük olduğunu teyit etmemiz gerekiyor. İlk baktığımızda bu bize negatif bir sayı gibi gelebilir ama 3 bölü 4 birden küçük bir sayı olduğu için 3 bölü 4'ün doğal logaritmasının aslında negatif olduğunu hatırlamamız gerekiyor. e üzeri negatif bir üst. Bu negatif olduğu için, şu kısımda negatif olduğu için, Negatif çarpı negatif pozitiftir. Yani bu sayı pozitif olacak. Buradaki bir pozitif değerdir. Demek ki yanıtımız bu ifadeden geliyormuş. x eşittir 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 4'ün doğal logaritması. Veya f üstü eksi 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 4'ün doğal logaritması eşittir eksi 3. Ve cevabı bulduk. Şahane.